For life, buster. For life. I'm gonna slice uh, Hocam, bu olmadı ama yani. <gülüyor> Okey, o zaman ne diyelim? O zaman meral dostlarım. Ben Serdar ve Sanresel, hoş geldiniz diyelim. Ya. Okay mi yani bu? mi öldürmeye devam edeceksiniz? Hocam o oh, anladım. Sen bu adamın arabasını mahvettin. Sen benim arabamı mahvetti bu adam diyorsun. Haklısın. Sen adamın senin arabanın içine fazlanmış yani. Senin arabanın bazı atomik sıkıntıları var. Kolay gelsin size diyeyim. Evet merhaba. dostlarım Ben Serdar ve Sanrisa. Hoş geldiniz hocam. Merhaba. ben evet ha evet. Anladım. Hırsız kameram olduğu için şey oluyordu. Hoş geldiniz. Ee, Wuzi Mu'nun görevini yapabilmek için biliyorsunuz CR kapasitemizi arttırmamız gerekiyor. CR kapasitemizi arttırmanın bu oyundaki en um, dolu diyeyim yolu ise bütün mi, mi toplamak. Deniz kabuklarını to deniz kabukları diyelim. Bütün deniz kabuklarını toplamak. Gelin görün ki bu azıcık problem ertilirsen ne kadarsın? Evet, evin çok olduğunu öğrendikten sonra para kazanasım geldi. Hadi gidip para kazanalım. Just like in real life yani bir şeyin ne kadar fazla para ettiğini, ne kadar pahalı olduğunu gördükten sonra bir şey diyorsunuz. Abi benim para daha fazla para kazanmam lazım ya falan biliyorsunuz. Ee, böyle oluyor yani. Bu olaylar genelde böyle oluyor. Ee, gücünüzün yetmediğini anladığınız zaman insanın bir morali bozuluyor. Merak etmeyin. Ee, merak etmeyin dedikten sonra da ne diyecektim. Oho uçuyoruz. Çok da uçmadık. Azıcık hayal kırıklığı oldu. Ama olsun. Şur, şuradaki şey çok merak ettim neler var. Şur, şurada ne var acaba? Diyecektim de çok da şey yapmadım. Dur bakalım bunların yanında bir ev var mı? Keşke şurayı alsaydık. Çok pahalı. Hadi bakalım. Evet, e, ciğer kapasitesini artırmak için e, en e, güzel e, yolun dümdüz artırmak olduğuna karar verdim. Onu da artık bir, bir ara yaparız, bir şekilde yaparız tam ne ara, ne şekilde bilmiyorum ama Yapacağız yani merak etmeyin. Ee, bir önceki bölüm daha yayınlanmadı. O yüzden yorumlarınızı daha tam okumadım. Ama umarım sonraki bölümü okumak. Tamam. E giriyoruz on, başlıyoruz biz görev. Hadi başlayalım. Bu güzel bir görev çünkü. <gülüyor> bazı şerefsizlerin e, şerefsizliklerine. Ee, hesap soracağız yani şey yapacağız hadi bakalım hesabını alacağız. Hey, Hocam selam beni arayıp duran sen evet. Cezar ile buluşmak için çatıya çık hemen efendim. Hemen. Evet. Selam Cezar elindeki sniper tüfeğini hey, bana vereceksin numaranı. Numara. <gülüyor> <gülüyor> Öldü. Ölü. So, <what's> <gülüyor> t dörecek on Anlaşıldı, çatıda insanlar var. Nasılsettiriyor? Hey, okay. Yay, yeah, yeah, I see you. Look, you know Oo, içine giriyor ha, süper lan. Biz <gülüyor> Woozie'ye o kadar yardım ettik. <gülüyor> shit they walk right bitti öldü hepsi man my bussin was tight yeah şeydir 60 fps'de oynamak çok güzelmiş ya adam here's <gülüyor> Where's Torino? Olsun elimizdekileri yetiniriz. Hallederiz bunları. No lan. Oh shit. He'll see the bodies on the rooftops. Too late man. He's tripping out on smoke grenades. So much for a surprise. Come on, we got to take these fools right now. Anlaşıldı. Look out. Hocam Ben sizi öldürmeye geliyorum Bunu çok fazla kişiye söylemem Söylediğim zaman özel anlamı var yani Bizlere şöyle Ya abicim standa, standa, vatandaş beni hallediyor ya Neredesiniz lan? Gerizekalı sen bendensin lan. sezer arkada bıraktın. Oğlum sen orada ne yapıyorsun ya? sen lan. Tibo'nu bul ve öldür. Maa -ma bak ya. Arka taraftan gideceğiz yapacak bir şey yok. Artık özel silahı şey yapacağız çıkaracağız bunun için. Gel koşuyor en azından bu sefer. Refsiz <gülüyor> seni. Öldün be, öldün hemen öldün, oracık öldün. Hey, ah, lan T Mendez'den gerçekten çok büyük bir garzi varmış gibi şey yaptık ha. Hadi abicim hadi atlayacaksın atla. Oo hareket çıkıp gidiyor şirifsiz. Rider'ın peşinden git hiç gerek yok. Veya direkt şu. Şerifsiz seni. 15.000 dolar bebeğim. Rider'ı öldürmek için 15.000 dolar aldık. bedavayla yapardım. Bedavaya da yapardım şerifsiz seni. Pislik seni. Hazır pizzacının yanındayken bir pizza de yiyelim de. Kasımız gelişsin aç kalmayalım. Bir canım bile bit gitmedi be. Azıcık bile git gitmedi canım. Çünkü... Her şey güzeldi. Her şey yerindeydi. Şimdi gidip azıcık bir pizza... Hepsi şeyden gitti yani. Ee, çelik şeyden gitti. Çelik neyse o artık. Çelik zırh, Balistik fiber. Ben unuttum ha neydi o? Bastır almayacağım. Right. Salata mı alayım salata almayacağım. Çöp ver çöp ben çöp yiyeceğim. Oh çöp. Oh, oh, oh. Mideme gitti o çöp. Midem nasıl şu an çöp sindiriyor ama. Ya mideyi böyle kötü kötü şeylerle alıştır. alıştıra. şey oluyoruz. Dayanıklılık kazanıyoruz. Okey şimdi fark edilmiş bir araba bulacağım. O yüzden bilmiş arabalar burada yok. Hiç yok. Anlaşıldı. Yukarıda var mı burada? Böyle yukarı doğru koşsak, en sonunda bir yerde. <gülüyor> A park yeri güzel. Park yerinde park edilmiş arabalar vardır inşallah. Çünkü dün olay o. Eğer böyle bir şey yoksa başarısız bir yer olarak yapacağım burayı. Başarısız bir yer. Yani şu an başarısız bir yere tırmanıyorum. Yok. Hiç bir araba yok. Lan! Şşş. Oğlum herhangi bir şey lan. Herhangi bir şey. Ah, Oh be. Araba ya. Araba ya. Korktum. Nasıl korktum? Yukarı çıkalım bakalım. Yukarıdan atlamaya çalışalım. Ya sonunda 60 FPS görüyoruz ya GTA 3ten sonra gözlerim bayram ediyor ya. Yukarıdan çıkışı var mı? Uuu. Ya mı azaldı? Ulan az önce... Ya azalabilir de az önce... Ya nasıl azalacak? Az önce çöp yedik ya. Ulan burada... Nereye kaçırıyoruz heriz yani şu an? Çok ilginç. OK. 19 dolarımızı da aldık be. Bugün sağlam para alıyoruz abi. 113 bin dolar alıyoruz bugün. Güzel. Evet intikamımızı yavaş yavaş alıyoruz. Ciz'i öldürdük. Yibone Mendes'i öldürdük. Yibone Mendes'i öldürürken azıcık bir şey de vardı sanki. Böyle bir küçük bir. Şeride bir falan. Fotoğraf ivmemiz azaldı. Eskiden daha fazla fotoğraf çekiyorduk. Şimdi azaldı iyice. Ee, ona da bir şeyimiz varmış Tipona Mendes'i karşılığı. Garezimiz varmış herhalde. Sövüp sövüp durduk. Hani şerefsizin tek kendisi tabii ki. E, tabii ki çok kötü şeylerle uğraşıyor. O yüzden öldürülmesi gerekiyordu bir noktada. Ama ilginç. Hadi bakalım. Şimdi diyoruz. Sonraki hedefimize. Ice Cold Killer. Aya. altmış anlaşıldı. Hadi bakalım. Kesinlikle yapacağımız e, şey, Torano'nun sonuç şu. Alo? Carl, Woozie. Efendim for Woozie, you. evet. Hey Woozie, neydi? Really he's about to take some merchandise and cut up a helicopter. Uh-huh. They've already started loading boxes. Something about Torino don't add up. Bir parodisi birazdan. Şurada Torino yakındaki bir helikopter pistinde helikopteri binmek üzere git ve onu durdur. Hemen efendim. Hemen efendim. bu Helikopter pisti. Evet. Onların doğru hatırladığım yerdeydi. Ben yani de dibimizdeymiş şu an. kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç kaç Oh! oo oh, oo oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. <gülüyor> <gülüyor> vardı. Artık yok mu? Polis peşimiz olacak. Memur bey bir Sakinleşseniz. Önce şu diğer herifi halletmemiz gerekecek çünkü o... Evet. Memur be bir sakin olun ya. Bu görevi başarmama ihtimalimiz bir hali yüksek. Önce bunu söyleyeyim iki yolu takip ediyor ama ki ne şey yapıyoruz Hayır hayır memur bey hayır memur işime gücüme karışma ya. Bir dur olduğun yerde ya. Hayır hayır hayır hayır hayır hayır, hayır, hayır, hayır, hayır işime gücüme karışma. Geride dur. Kopteri gördüğüm anda vurma bilmem gerekiyor. Evet geliyor. Hayır hayır hayır bir geride durun. Hadi CJ hadi CJ. Ya tüküreceğim size ya. Ya memur beyler gerçekten sinirimi bozdunuz ya. Hadi çabuk çabuk çabuk çabuk çabuk. Ya bir bırakın peşimi. Lan, polisler canımın çoğunu götürdü TÜKSÜ! Al! Nasıl şey olmadı sen? Hah! <gülüyor> CJ CJ CJ CJ! Oh be! To ah! Torren'le oradan canlı çıkmış olamaz. Kesinlikle yani memur beyler de Ben buradan nasıl canlı çıkabildim onu çok merak ediyorum ama Yaptık yani bir şekilde yaptık Bir şekilde yaptık bari şuradan Şuradan, şuradan dediğim vücudumun herhangi bir yerinden Çok kötü e, duygular yükseliyordu İnanamazsınız yani nasıl duyguların yükseldiğini Ama bir şekilde yaptık Bir şekilde yaptık bir şekilde yaptık Gerçekten bir şekilde yaptık yani Çok mutlu oldum bir şekilde yaptığımız Şuradan geçiyoruz bari Şuradan fotoğrafını falan çekelim İllaki bir şeyler vardır burada. Aslında şu an bir şeyler varsa görünmesi gerekiyor değil mi? Yoksa şurası mı görünmesi gerekiyor? Wow! Ben buraya çıkabiliyor muyum? Okey buraya çıkabiliyormuş. ''Sacımdaki rüzgardan daha çok sevdiğim bir şey yok'' diye bağırdı az önceki adam. Bu şekilde bağırıyor. Ben ekstra bir şey eklemedim üzerim. Gerçekten bu şekil Siz de seviyor musunuz? Sabah sabah saçınıza... ...giren rüzgarı. Az önceki eleman... tukulu bir şekilde seviyordu. Ha bak o da motorumuz orada olsun. Uzarda bir motor görünüyor. Şöyle koşabilirim sanki o tarafa Ulan burada hiç... ...vardır diye düşünmüştüm ama bir resim çekilecek bir şey. Oradaki motor bizim de motordur inşallah. Umarım ezilmeyiz. Ezilirsek öleceğiz. Ne yazık ki böyle bir his var içinde. 150 bin dolarımız oldu. Aldığımız para miktarı sürekli ve sürekli artıyor. Bu da benim hoşuma gidiyor tabii. Çünkü bütün evleri satın alabiliyor olmamız lazım. Hadi evimize dönelim o zaman. Evimize güvenli, evimize, güzel evimize dönelim de bir şey yapalım. Bir... Ee... Kendimize gelelim. Tabii ki trend. Yoldan ilerlemeyeceğim. Çünkü geçen sefer gerçekten kötü deneyimlerimiz oldu. Bütün deneyimler birazcık um, Understatement'ın Türkçesi ne ya? Yetersiz açıklama gibi bir şey oluyor da böyle bir tek, tek kelimeyle. Nasıl lan başka bir şeyimiz yok mu? Buzinin görevlerini yapacağız artık. Aa. E ee, iyi bari denize girelim. Ne ne diyeyim? Bir ar aramıyor mu bizi? Aramıyor. O zaman gidip bir e, şeylerimizi toplayalım. Paralarımızı toplayalım. Sonra denize girelim yapacak bir şeyimiz yok çünkü. Denize gireceğiz. İşte keşke su altı bilmem neyimizi artırmak için daha kolay bir yol olsaydı. Abi angariye iş yapacağız. Senaryo sırasında angariye iş yapacağız. Gideceğiz. Suyun altında bekleyeceğiz uzun bir süre boyunca. Başka bir şey de yapmamız gerek yok yani. Gerçekten suyun altında beklememizi istiyorlar. Of. Yanlış yerim geldim yok oraya geldim. Sen ne kadar birikmiş, sen de 1470 birikmiş. Olsun alırız. Difaleni oraya gidelim, orada da bir ihtimal var. Biz oraya gidene kadar 1500 birikir. 1500, 1500'dür. 1500 güzel bir şeydir. Güzel bir miktar. 5000 dolar da oradan almış olacağız. Yani bir görev yapmış kadar almış olacağız. O yüzden seviyorum ben sana Ara görevlerini. Sanki şehrin içinde yaşıyormuşuz gibi, şehrin bir parçasıymışız gibi. Yani sadece bu şehirdeki şerefsizlerden hani uygarlık yoksunu suçlulardan birisi değil de gerçekten e, bir mesleği olan ekonominin bir parçası olan motosiklet kullanma becerin artık kolay kolay düşünmeyeceksin bunu daha önce öğrenseydim daha güzel olurdu sanki enerji e, challenge için öğrenseydim daha güzel olabilirdi ama yapacak bir şey yok Çünkü sanırım gideceğimiz yerde pizzacı falan vardı o yüzden pizzacı gördüğümüz zaman aynen şey edeceğiz kendimize Geçen bölümde biz yukarıdan aşağıya atlamıştık değil mi? İyi o zaman. Bu nerede bulabilirim diye şuna ama sen çok kullanmayacağım. Oğlum bunu almayın, döverim sizi. Aynen bir... Okey tamam. Bazen bizi arabamızla etmeye çalışıyorlar. O azıcık sinir bozucu oluyor. Azıcık. Sadece çok azıcık sinir bozucu oluyor. Arabamı almaya çalışan bir... Şerefsiz her zaman sinirlerimi azıcık azıcık bozar tabi. Yanlış e Tamam abi, bari çarparak oraya yöneldik. Buradan gidelim. Kadir'in bize önümüze getirdiği yolları reddedecek değilim. Ben CJ, Carl Johnson. Beni <gülüyor> fırlattığı fırlattı da reddedecek değilim yani. Gerçekten Kadir'in beni yönelteceği yolları reddetmeyeceğim deyip motordan fırlamam. Hadi bakalım, bu zilin artık belalı görevi, Amphibious Assault. Daha önce bu görevi tekrarlamak zorunda kalmıştık çünkü... C.C. ölmeye karar vermişti durduk yere. Bazen böyle kararlar verilebiliyor. Bu defa öyle bir şey yapmayacağına güveniyoruz. İçeride araba yok yine herhalde koşarak gideceğiz. Plus, I'm terrified of eels uh -huh. and squid and seaweed and. Okay, dude. See, I know you're just trying to make excuses now. Look, C.J. I need someone from outside the triad who I can trust. Uh huh. All right, So let me get this straight. You want me to swim around in dirty dock water, dodging little brown jelly beans and Vietnamese gangsters, to put a bug on a boat in the harbor? You're so negative. Listen. Man, when I was a kid, swimming off Santa Maria, I once got a condom stuck to my böyle var mı arkadaşlar? Öyle bakalım. I am um, I'm blind. No shit. Yeah. <gülüyor> Although I've trained my other senses to a point where you wouldn't notice my handicap. In the water they'd be quite useless. Aha. Ya sonra <gülüyor> güneş üzere mi gelecek arkadaşlar. <gülüyor> Look, I do it. Uh one last thing. You do know that I'm black, right? I'm blind, Carl, not stupid. Okay hocam görüşürüz. Evet, sanırım videoyu bitirirken üzerimize nur falan gelecek. Sanırım sisin çok hızlı hareket etmesinin sebebi de frame rate. Aa herhangi bir sorun problem değil yani. Şimdi gerekli yerlerde onu kısarak şey yaparak kalledebiliyoruz. Aa, oğlum, ya burada silahlarımız gidiyordu ya. Lütfen silahlarımızı geri versinler görevden sonra. Çok canım sıkılıyor oluyor durumlarda. yolda ammunition falan da yok. Bir yerden dışarı buluruz artık. Evet. Bedava görevimiz. Uhuu. Uhu! Uhu, uçuk yaşadık. Uhu değil, uhu uçuk yaşadık. Bakın, arabayı buraya, a olan aynı arabadan varmış burada, aynı arabanın daha iyisi. Yok, aynı araba değilmiş. Farklı arabaylarmış. Benim arabayı buraya koyacaktım, o araba'yı benim buraya koyacaktım ki şeyler aynı olsun. Dinleme cihazı eleştirecek gemi denizde demirli. Anladım. Ona yüzerek ulaşmalısın, fakat Daanang elemanları seni fark edecektir. Anladım. anladım. Tankeri doğru yüz ve üstüne çık. Hemen efendim şunu da bir kapatalım. Çerçe açalım ya çerçeve sınırlayıcısını bir açalım. İyi ki staminamız da yerinde çünkü yüzünde yol kapalı ama aşağıda bir geçit var. Dalmalı ve içinden geç geçmeliyiz. Anladım. Başka yerden geçemiyoruz herhalde. Yeniden yüzeye çıkabilirsin. Çıktık. Hop. Güzel ne güzel şey yapıyoruz. Kirli bir gerçekten kötü liman suyunu e, liman suyu derken limon suyu ile gel. Yine limon istiyor gibiyim aslında istemiyorum yani son zamanlarda çok fazla limonata ve limon bazlı bir şeyler tükettim o yüzden çok da şey değilim yani şimdi artık oraya gideceğiz gemiye ulaşmak için kullanacağın yol devriyedeki çete elemanlarıyla kaplı eğer seni fark ederlerse suya dal hemen efendim görünmemek için su altından git anladım ya, dibimden geçiyorlar şu an bence ineyim mi tankere doğru yüz ve üstüne çık Aha Ne şey yapayım mı acaba? Ha yok nasıl şey yapıyor zaten Yok yok değil öyle bir şey yok Man Did you see him? No Yeniden yüzeye çıktığına hareket etmediğin sürece yok yok yok yok burada bir şey. Bari bir nefesimiz yerine gelsin bir nefes alalım ya. Yok yok yok birisi yok. Aya Halüsinasyon. Fark zaman an fark ediyorlar senin. Bir ulan oksijenin bir şey olsun, yerine gelsin. Senin bir yerine gelsin ya. Bir nefes aldırmadınız be. Yok yok hiçbir şey görmediniz. Aynen. dat o böde I must have been a CEO or something. Ayı balı. Sizin gibi ayılar mı balıp? Cil ayı mı ya. Ayı balı olarak geçiyor ya. Işıklara dikkat edeceğiz şimdi anlaşıldı. Böyle çevreden çevresinden donalım. Böyle hızlı hızlı hızlı hızlı hızlı hızlı hızlı hızlı hızlı. dinleme cihazını yerleştireceğin yere kadar sessiz ol. Korumaların dikkatini çekme. Anlaşıldı. Demiyor muyum? Ha bunda eylemiyorum evet. Okey bu var. Bu noktadan sonra şunu yapabiliriz artık. Yağmur oldu. Derteli gibi dönüyor. uçak mı tutuyordun lan? Bu. Uh. Miss, miss, miss. herkesin bıçağı var zaten. Başka bir şeyleri yok ki. Uçaklı insanlar mı koruyor burayı? Ben bunu diğer şeyler de yapayım. Başka diğer şeyleri yapmayayım. Bu taraftan dolanırım artık. Işıklara ne oldu diye geldi ama gördüğünüz gibi onun için ışıklar Onun hayatının ışıkları söndü. Onun Umudunun ışıkları söndü. Geleştir bakalım hocam. Tankerlerden tankerden çıkarak rıhtınlara git. Will... Aynı yerden çıkarak. Buradan kaçmayayım mı? yok çünkü burada. Ha, artık burayı şey yapıyorlar ama gel gör ki ışıklar kapalı. Yok, bir şey görmüyorsunuz. Bir şey görmüyorsunuz. Bir şey ol ben sizi öldürürüm ki. Aha, aha, aha. Gel bakayım, gel. Aynı he's long gone öyle, hocam, aynı öyle. Gel bakayım sen. Gel bakayım şöyle. Oh, mis gibi. Kimskedar ha? gel gel bak gel bakayım gel gel gel. Onlar yetmiyor zaten. Var mı lan? Arkada birisi. Aha. Oh mis. Mis gibi her şey. Mis gibi oldu. Işıkları da söndürdüm. Korumaları da öldürdüm. Sonraki gelişimiz muah, enfes olacak. Benim... Aa demek ki bu görev iki şeyden oluşuyormuş. Başka bir görev daha olacak yani. Anlaşıldı. 11.000 dolar. Lan vuzi. Lan çıkalım ya Elimdeki silahlara kan lekelerine falan aldanmayın lütfen. Hiçbir şey her şey normal, her şey güzel. Sahile gelmek gerçekten çok can sıkıcı çünkü Hiçbir araba park etmiş bir hali değil. Olan şurada bir araba vardı ben gelirken be. Ben gelirken şurada bir araba vardı ya. Bir şey vardı yani orada ya. İşte ne kadar bağlı kalırsam o kadar daha da bağlı kalıyorum artık böyle araba bulana kadar. Yoksa koşacağız. Yukarıdan ne var acaba? Yukarısı merak etmiş. Bildiğim herkesten daha zekiyim diyor. Öylesindir eminim öylesindir. hepimizin öyle zamanları olmuştur hayatında. Diğer herkesten daha zeki olduğu zamanlar burası. Tam Fiyaro. Ben buradan mı atlıyordum yapacağım? Başka yerden mi atlıyordum? Sürekli <Gülüyor> bir yerlerden atlıyorum çünkü bu şehirde. Aaa şurası şey Vale Vale hizmeti Buraya illaki araba getirdiler <gülüyor> <gülüyor> çık, çık, çık lan oradan Buraya bir tamam daha ben böyleyim. Onu da öldürdüm. Oh, mis gibi. Ben parayı almadık ya Valien'in karısının şeyinin parasını almadık. Neyse. Burada kaydedelim. Emis gibi olsun. Benim canım neden gitti? Ya? Ha evet. Allah o kadarcık bir canım gitti sadece. O kadar sıktılar bana. İyi var. İstikamamışlar demek ki. Bulam, bulamışlar. Yapamamışlar. Hedevim yani içinde bile oraya buraya takılarak büyük bir başarısızlık örneği gösteriyorum. Az önce bir şeye e, gemiye sızdım ama. Evet. Ve dostlarım, değerli havaplarım çok teşekkür ederim bana ve CJ'ye bu bölümde de katıldığınız için. E, şimdiden yine şey için yorumlarınızı, likelerinizi teşekkür Teşekkür ederim. E, açıklamalarda e, yaptığımız korku oyuna dair yazdığım hikayelere dair bana ulaşabileceğiniz body, you, ok e, <gülüyor> cc müziklerine dair e, instagram ve twitter hesaplarına dair buralarda bana ulaşabilirsiniz discord sunucumuzda orada böyle bir sürü link var açıklamalarda güzel güzel şeyler var oraya bakmayı unutmayın sonraki videoda daha görüşmek üzere hayatın yüksek çözünürlükte kalmanız ziliyle bay bay